Selam arkadaşlar. Bugün sizlerle yepyeni bir videoda birlikteyiz. Bugün e, Minecraft'ta e, hesabınızı Microsoft'ta taşı taşıdığınızda bedava cape alabiliyorsunuz. Bunun yolunu göstereceğim. Ve Minecraft'ta Microsoft'ta neden e, Mojang hesabınızı Microsoft'ta taşıyorlar? E, bunun cevabını vereceğim arkadaşlar. Öncelikle e, ben maalesef ki aklımdan kaçtığı için video fikri yoktu. E, i̇ki hesabımı da Microsoft'a bağladım arkadaşlar. iki tane premium hesabım var. İkisini de bağladım. Girişli bir şekilde örneklerle ekranı fotoğraf koyarak bulabilirsem eğer onları koyacağım. Siz de oradan bakarak yapabilirsiniz arkadaşlar. Ama öncelikle hesabınızı e, sizlere nereden e, bağlayabileceğinizi göstereyim arkadaşlar. E, hesabınıza Minecraft.net'in hesabınıza giriş yaptığınız zaman burada e, profil kısmına geliyorsunuz. Profil kısmında arkadaşlar eğer örnek fotoğraf bulabilirsem Burada e, hesabınızı bağlamanız gereken yani hesabınızı taşıyın gibi bir mesaj göreceksiniz. Ona takıldığınız zaman arkadaşlar e, sizin Hotmail'inize bir kod gönderiyor ve o kodu buraya yazıyorsunuz. Yazdıktan sonra da Xbox sayfanızı yönlendiriyor ve Xbox sayfanızı yönlendiriyor ve sonrasında sizlere bir Xbox oyuncu etiketi veriyor eğer daha önce kayıt olmadıysanız. E, bu benim Xbox oyuncu etiketim. Ee, buradan geldiğimiz zaman ee, Mojang'ı hotmail'imize bağladığımızda olan şey şu aşağı iniyoruz burada arkadaşlar skin'in altında pelerini değiştir geliyor e, bu mycon keypleri gibi e, güzel bir şey burada gördüğünüz gibi arkadaşlar migrator adlı bir keyfimiz var bu keyf sizin Mojang'ı hotmail'inize yani ee, Xbox nasıl desem ee, unuttum şimdi işte Hotmail'ıza bağladığınız zaman, e, Microsoft'a bağladığınız zaman gelen cape, bu size hediye olarak geliyor arkadaşlar. E, arkadaşlar, bunu bağladıktan sonra cape'nizi dinin gibi aktifleştirmeniz gerekiyor profilinde orada seçiyorsunuz yani. E, bir de şöyle bir şey var dipnot olarak da, artık Minecraft'ta e, girişinizde normal Mojang değil de Microsoft'tan giriş yapmanız gerekiyor nick'in yani nickle iminiz aynı oluyor bu arada minecraft isminiz aynı oluyor ayrıca da microsoft'tan giriş yapıyorsunuz yani olay bu umarım videoyu beğenmişsinizdir umarım videoyu izlediğiniz için aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın bu arada hemen şöyle tr.name imsinden bakalım arkadaşlar eee gelmiş mi diye profili görüntüle dedikten sonra bir bakıyorum ki cape burada gördüğünüz gibi ben şu anda bana mojang'ın e, verdiği keypi aldım arkadaşlar microsoft hesabımı bağlayarak Kendinize iyi bakın, hoşçakalın, görüşmek üzere ve bay bay diyorum, diğerlerle görüşmek üzere.